Bugün 1 Ocak 2023 Pazar. Güneş günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay, keyif ve konfor beklentilerimizi öne çıkarıyor. Bugün kendimizi güvende ve huzurlu hissettiğimiz alanlarda sevdiklerimize zaman ayırabilir, dinlenebiliriz. Tembellik eğilimleri artarken kişisel zevkler ve keyif aldığımız faaliyetlerle ilgilenebiliriz öğleden sonraki saatlerde kuzey düğümü ile birleşen ay oğlak burcundaki güneşle de üçgen görünümde olacak yaşamımızdaki eril enerjilerin etkisi artarken gelecek planlarımızda etkili olacak yol gösterecek kişilerle de bağlantı kurabiliriz oğlak burcundaki Venüs ve Plüton kavuşumu bugün kesinleşiyor İlişkilerimizde ve maddi konularda güç ve otorite etkisi artarken manipülatif durumlara da dikkat etmeliyiz. İş ilişkileri ve diplomasi de kararlı ve hırslı tavırlar belirginleşebilir. Çevremizdeki güçlü ve otoriter kadın figürler dikkat çekebilir. Boğa burcundaki ay gece saatlerinde Uranüs'le birleşecek. Ruh halimiz gece saatlerinde biraz huzursuz ve gergin olabilir. Yeni ve farklı konulara ilgi duyabilir. Heyecan duyacağımız ani durumlarla karşılaşabiliriz. Uyku dengesizlikleriyle de karşılaşmamız mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.